Bu hattı borsası her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime desteğini sürdürdü. Her yıl yardım kampanyaları yapılır öğrencilerimize ama biz... Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne meclis kararıyla şöyle bir bildirde bulunduk. Odalar Birliği ne kadar katkı sağlarsa kurumumuz da bir o kadar katkı sağlayacaktır. O neden dolayı geçen sene 55 tane tablet Odalar Birliği verince bizim 65 tablet ilave ederek 120 tablete getirdik, öğrencilerimize dağıttık. Bu yıl Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafında 600 tane öğrenciyi giydirmek üzere, Katkı para gönderildi, nakdi para gönderildi. Biz 1200 öğrenciye katkıda bulunmaya karar aldık meclis olarak. Başkan toplu yapılması gündemde olan Polatlı Üniversitesi için de destek olacağını belirtti. Sayın Başkan'la birebir istişare ederken eğer Polat'ta üniversite kurulacaksa bir, bir fakülte binasının kurumumuz olarak yapılıp teslim edileceğini kendilerine ifade ettim, bunu taahhüt ettim. Polat İçeride Bursası... Ben her fırsatta ifade ediyorum, şehrimizin bir marka değeridir. Şehrimizin yüz akıdır. Tüccarlarımız, borsa yönetimimiz her alanda, ticarette şehrimizi layıkıyla temsil ediyorlar. Hakkıyla temsil ediyorlar. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Tabi burada iş dünyasının, tüccarlarımızın bu tür sosyal sorumluluk projelerini ilgi göstermelerini, paylaşmalarını, Başkan Yıldızkaya ayrıca üniversite için destek olacağını belirten topluya teşekkür etti. Kurulması an meselesi olan, karar alınması an meselesi olan Polatlı Tarım ve Gıda üniversitenizin kuruluşuna da katkı sağlayacaklar. Kendileri paylaştı zaten. Ben onlara teşekkür etmek istiyorum.